Merhaba sevgili aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili aslanlar Kasım ayı tutulma dönemi ve çok önemli güçlü enerjiler var tutkulu bir ay ay boyunca Mars akrep burcunda ilerleyecek sizin için de özellikle bu ay meydana gelecek yeni ay dolunay ve Mars geçişi çok güçlü etkili görünüyor Evet konu başlıklarımıza bakalım 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı Akrep Burcu'nun 12 derecesinde yeni ayımız doğuyor Mars Akrep Burcu'nda yeni ayın hemen ardından Merkür 5 Kasım'da zaten yine Akrep Burcu'na geçişini yapacak yani dördüncü ev konularınızda önemli bir enerji var ve burada bir yenilik var Akrep yeni ayı Uranüs'te de karşıt açıda. Hani hem sürprizli, hem heyecanlı ani ve hızlı gelişmelerle e, karşılaşabileceğimiz bir dönem aslında bu 12 derecede meydana gelecek sizin gibi sabit bir burç lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı Eğer böyleyse gerçekten çok etkili çok e, önemli bir yeni ay bu değişimler nerelerde gelebilir hayatınıza yenilikler nerelerde olabilir ev yuva alanlarında Belki kariyer konularınızda önemli bazı gelişmeler var, taşınmalar olabilir, iş değişimleri nedeni de olabilir bunlar, ilişkilerle ilgili vereceğiniz kararlar da olabilir tabii ki yani bir evlilik, ayrılık, yuva kurma ve boşanma ve benzeri konular. Ebeveynlerle ilgili etkiler var, belki bir genç aslansınız artık aile evinden ayrılacaksınız, hani bunun gibi bir etki olabilir. Ee, belki anneniz babanız hani onların hayatlarında önemli bazı e, gelişmeler var. Biraz tabii ki o Uranüs ve Mars etkisi mücadeleler de veriyor. Bazı huzursuzluklar da veriyor. Özellikle ayın ortalarından itibaren işte 10 Kasım, 11 Kasım 12 Kasım buralarda Akrep Burcu'nda birleşen Merkür'ün ve Mars'ın Uranüs'e zıt açısı gerçekten huzursuzlukları arttırabilecek böyle aksiyonlu dönemler mücadele çok var Bunlar biraz hani Uranüs etkisiyle ani gelişmeler olabilir kontrol dışı durumlar olabilir ama ne olup bitiyorsa çok hızlı da olabilecek konular bunlar. Aniden işte bir belki oturduğunuz yerde ev sahibi evden çıkmanızı isteyebilir. Böyle ani bir gündem olabilir. Ya da işinizde, kariyerinizde böyle ani bir gelişmeyle karşılaşırsınız ki bu da genel düzeninizi değiştirmenizi gerektirebilir yine aile ile ilgili konular dedik e, bu dönemde aktif olabilir heyecanlı durumlar bunlar tabii olumlu sürprizler de olabilir olumlu gelişmeler de olabilir yani mutlaka olumsuzluklar içeriyor anlamına gelmiyor ama e, yine de e, mücadelenin ve stresin güçlü olduğu bir ay ve sizin için gerçekten çok özellikle ev yuva aile kariyer konularının öne çıktığı ve e, çok da değişimlere açık olan bir e, ay içerisindeyiz ve ayın 19'unda artık Dolunay'a geliyoruz bu Dolunay aynı zamanda bir ay tutulması 27 derece boğa burcunda olacak Bu da sizin için haritanızın en tepesi kariyer alanında bir e, önemli bir aydınlanma ve bir dönüşümü işaret ediyor hem 2021'in son ay tutulması olacak ama aynı zamanda bu ay tutulmasının bir özelliği 2022 ve 23'te meydana gelecek boğa akrep aksındaki tutulmalarında başlangıcı yani sizin için bu kariyer konuları geleceğinizi şekillendirecek konular toplumdaki statünüz duruşunuz imajınız iş konuları görev konuları önümüzdeki iki yılda çok fazla gündemde olabilir şimdi bu 27 derecede olacak Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer 27 derece ve yakınlarında bulunuyorsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel yerleşimleriniz, evet etkiler olabilir. Ee, aslında bu yeni ayla, hani 5 Kasım'daki yeni ayla bir şekilde bağlantılı bir dolunay aslında ay tutulması. Yine kariyerimizi değiştirecek, işte bulunduğunuz yaşam koşullarınızı değiştirebilecek, yer değişikliklerine neden olabilecek, görev değişimlerine neden olabilecek bir şekilde toplumdaki duruşunuzu, statünüzü etkileyebilecek bir e, tutunmadan bahsediyoruz. Ay tutunmaları biraz duygusal olarak etkiler bizi, etkileyebilir. Hayatımızdaki kadın figürler, aile figürleriyle ilgili de olabilir. E, bitişler, sonlanmalar, dönüşümler de söz konusu olabilir. Yine ailevi bir konu dedik. Ebeveynlerle ilgili bir konu dedik. Yine işte belki kariyerde önemli bir dönüşüm olabilir. Ee, ama sonuçta bunlar hayatta bazı yeni başlangıçlara da olanak sağlıyor. Artık bitmesi gereken, tamamlanması gereken konular şöyle bir e, nihayete eriyor. Ve önemli farkındalıklar da getirebilir bize bu e, Dolunay. Yani gelecekle ilgili hedeflerimizde, e, kariyer beklentilerimizde bazı önemli kapıları da açabilir ve hayatımızda yeni bakış açıları, yeni hedefler de belirleyebiliriz. Ve bunlarla da ilgili tabii ki daha kadersel dediğimiz, daha kadersel gelişmelerle de hayatımızda karşılaşabiliriz sevgili aslanlar. Etkiler bu ay, özellikle ayın ikinci yarısında hızlı bir şekilde gündeme gelebileceği gibi ay tutunmaları dolunaylardan farklı olarak biraz daha uzun süredir. Yıl sonuna kadar olan süreçte de bu etkiler devam edebilir sağlıklı mutlu başarılı güzel bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor sizde astroloji ile ilgileniyor takip ediyor ve redberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz astroloji ilgi duyan